Merhaba ev teknoloji takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google'ın iddialı telefonu Google Pixel 2 XL'i inceleyeceğiz. Bir de yanına iPhone 10 getirdik. Onun rakibi olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ufaktan bir kamera kıyaslaması yapacağız. Exo Mark testlerine baktığımız zaman dünyanın en iyi kameraya sahip olan telefonu Google Pixel 2 olarak gözüküyor. Pixel 2 ile Pixel 2X arasında kayda değmeyen farklar var arkadaşlar. O yüzden Pixel 2 x de bu kategoriye sokabiliriz. Telefonda 12 megapiksellik bir tane kameramız var. Arka tarafta çift kameralı bir telefon değil ancak bu tek kamerayla hem zoom yapabiliyoruz hem de portre fotoğraflar çekebiliyoruz. Yani portre modu var. F1.8 diyafram değerine sahip olan telefonumuz düşük ışıkta gerçekten güzel işler çıkartıyor. Bu konuda bizi biraz şaşırttı. Opti sabitleyici sayesinde de hem düşük ışıkta hem normal ışıkta titrişimi oldukça iyi şekilde engelliyor. iPhone 10'la bir kıyaslama yapacak olursak iPhone 10 port modunda biraz daha iyi daha doğal arka planı bulunmaklaştırabiliyor. Ancak iş normal fotoğrafa geldiği zaman Pixel 2 x XL gayet rahat bir şekilde bizce öne geçiyor. Yani genel olarak değerlendireceksek 10 ile XL arasında öyle ahım şam über bir fark yok. Ancak bu bir avantajsa Pixel 2 XL her şeyi tek bir kamerayla birlikte hallediyor. Tabi port modunda Pixel 2 XL'da ufak tefek bozulmalar Olabiliyor. özellikle saçlı bölümlerde bozulmalar olabiliyor ancak bizce çok hayati bir fark değil. Bir benzerlik olarak da iPhone'larda gördüğümüz Live Photos özelliği Motion Photos olarak da Google'ın telefonuna geldi. Biraz da ön kameradan bahsedelim arkadaşlar. Ön kameramız 8 megapiksel değerinde ve bizce yine düşük ışık konusunda iPhone 10'un önüne geçiyor. Aynı zamanda iPhone 10'da bizim çok beğendiğimiz Portre modu yine Google Pixel 2 XR ile birlikte ön kameraya da getirilmiş. Zaten Pixel 2 XL ön kameraya Portre modunu getirerek karşısına rakip olarak direkt iPhone 10'u almış oluyor. Pixel 2 XL ile birlikte 4K videoları saniyede 30 kare, 1080p videoları da 60 kare hızında çekebiliyoruz. Dilersek ağır çekimi de 720p 240, 1080p de 120 kare olarak çekebiliyoruz. Burada tabi ki de iPhone onun bir tık gerisinde kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda ön tarafta da video çekmeyi seviyorsanız o tarafta 1080p videolar çekebiliyor. Millet şu anda sesimi Google Pixel 2 X Search üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde. Millet şu anda sesimi iPhone onun mikrofonlarından dinliyorsanız yani bu telefonu alırsanız mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Özet olarak toparlayacak olursak arkadaşlar fotoğraflarda yakaladığı güzel ve abartısız renkler yani gerçeğe yakın renkler aynı zamanda keskinlik olayını da bence çözmüşler. Pixel 2 X aracın kamerası bizce olmuş diyebiliriz. Gelin dilerseniz telefonun biraz da tasarımına ve teknik detaylarına değinelim. Telefon tasarım açısından neredeyse çerçevesiz dediğimiz akıma uyum sağlamış. 6 inçlik dev ekranımız %76.4'lük ekran gövde oranıyla geliyor ve kendisini Gorilla Glass 5 ile koruyor. 1440x2880 piksellik bu ekran OLED teknolojisini kullanıyor. Başında OLED'in bir de P var. Plastik OLED ismindeki bu teknoloji LG'den alan firmanın başı bu ekranlar yüzünden ilerleyen günlerde bizce ağrıyabilir. Zaten LG'nin ekran yanma konusunda olayında mazisi pek temiz değil arkadaşlar. Pixel 2 XL müşterilerinden de böyle şikayetler geliyormuş. Bakalım ilerleyen günlerde bu şikayetler alacak mı? Google nasıl bir önlem alacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz zaten. Telefonun hoparlörleri ekranın alt ve üst tarafına yerleştirilmiş. Yani stereo hoparlörümüz var. Ayrıca 3.5 mm jack girişini kaldırarak yine günümüze ayak uydurmuş telefon. Kutunun içinden bir tane 3.5 mm jack'ı USB-C'ye çeviren adaptör çıkıyor. Ancak kutuya bir kulaklık koyamamışlar. Telefon biraz pahalı. Sizce bu kadar pahalı telefonların içinde de güzel bir kulaklık olması gerekiyor. 15.7 santim uzunluğu, 7.6 santimetre genişliği ve 7.9 milimetre kalınlığı bulunan telefonumuz 175 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca arka tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucusu da çok serece çalışıyor ve güzel konulandırılmış diyebiliriz. Telefon Google üretimi olduğu için tabii ki en güncel Android sürümü ile birlikte geliyor ve güncellemeleri iyi kalacak telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bir de telefonumuzun IP67 ile birlikte suya ve toza karşı korunduğunu da belirtelim. Telefonun ekran boyutunun büyük olmasına rağmen tek elle kullanım açısından pek zorluk çıkarmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Snapdragon 835 işlemcisine eşlik eden Adon'un 540 ve 4 GB RAM bulunuyor. Ayrıca 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğimiz var. Genel olarak teknik özellikleri ele aldığınız zaman Amiral Games telefonlardan hiçbir farkı olmadığını, sosyal medyada olsun, oyunda olsun bizleri üzmeyeceğini görüyoruz. Ha oyun demişken ben topu bir çağdaşı atayım o biraz bir oyun oynasın baksın film nasıl gidiyor telefon ısınıyor mu ısınmıyor mu? Lütfen oyuna geçmeden önce telefonu İngilizce moda aldığınızda sıkarak çalışan bir asistan var. Onu bir göstermek istiyorum. Hemen bir sıkıyorum. How are you? What is the weather in İzmir? Currently in Izmir it's 63 and mostly cloudy. Who is Web Tekno? Evet arkadaşlar genel olarak bu tarz böyle klişe komutlarda oldukça başarılı fakat fazla zorlamayın. O zaman hata vermeye başlıyor. Evet arkadaşlar, telefonumuzun 3520 mAh bataryası olduğunu hemen bir belirtelim. Yani tamam, kabul edelim sınıfının bir numarası bir değer değil ancak Android Oreo ile birlikte gelen arka plan uygulamalarında sağlanan tasarruf sayesinde bir günlük standart kullanımı rahatlıkla çıkarabileceğinizi düşünüyoruz. Hızlı şarj ile birlikte şarjını %50 seviyelerine ortalama 30 dakikada çıkarabiliyorsunuz ancak kablosuz şarjı desteklemiyor. Tam şarjını da 1 saat 15 dakika gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Oyun konusunda ise arkadaşlar her şeye başladığımızda ...şarjımız %61'di ve sıcaklığımız 35.7 derece görünüyordu. Oyun bittiğinde de şarjımız %55'ye indi yani %6'lık bir kayıp söz konusu... ...sıcaklığımız ise 37.9 dereceye yükseldi. Yani rakipleri arasında yine çok fazla ısınmadığını belirtebiliriz. Artık Pixel 2 XL ile ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Pixel 2 XL için bu yılın en iyi telefonlarından birisi desek bizce yanlış olmaz. Ufak bir Google'lama ile Google'ın telefonunu nereden alabileceğinizi, kaça alabileceğinizi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ortalama 4000-4400 arasında fiyat çekenler var. Tabi bunlar ithalatçı garantili. Garanti meselesini bir kenara bırakırsak bizce hem saf Android deneyimi açısından hem de kamera açısından Google Pixel 2 XL gayet alınabilir bir telefon olmuş. iPhone 10 ile arasında 1700-1800 liralık bir farklılık Var. Bizce kamera olarak da iPhone 10 çok rahat yarışıyor hatta bir tık da üstüne geçiyor artık kararı da tabii ki de siz vereceksiniz. Ama diyelim ki cebinizde 6000-6500 lira gibi bir para var ve bir telefona ihtiyacınız var. Siz ankete koyduğumuz telefonlardan hangisini alırdınız bunun cevabını bekliyoruz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google Pixel 2 X'larca inceledik. Ürünle ilgili veya bizimle ilgili kafanızda takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet iki anlı duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.